Bu iki yönlü frekans tablosu kullanılan araç tipiyle bu araç tipinin kaza yapıp yapmadığı arasındaki ilişkiyi gösteriyor. Tabi bu veriler, araç sigortası yaptıran müşterilere ait. Evet, buna göre aşağıda verilen iki yönlü göreli frekans tablosunu tamamlamamız gerekiyor. Ve sıfırdan sonra iki basamağa kadar yuvarlama da yapabilirmişiz. Güzel, bir bakalım. Kaza yapan müşteriler incelendiğinde, geçen sene olan kazaların 28'inde kullanılan araç, arazi aracıymış. Yani jip, SUV, SUV ne derseniz. 35'inde ise spor araba. Yine tüm müşteriler arasında kaza yapmayanların 97'si arazi aracı, 104'ü ise spor araba kullanıyormuş. Aynı tabloyu bu şekilde de yorumlayabilirsiniz. Toplam arazi araçları içinde 97 artı 28 yani 125 araç içinde 28'i geçen sene kaza yapmış, 97'si yapmamış. Aynı şekilde toplam 139 spor araba arasında 35'i kaza yaparken 104'ü kaza yapmamış. Şimdi de göreli frekansları buraya yerleştirmemiz gerekiyor. Bunu yaparken buradaki 1'e dikkat etmeliyiz. 1 bütün arazi araçlarını yani arazi araçları evreni temsil ediyor. %100'ü temsil ediyor. Başka bir de işte buradaki 125 arazi aracı 1 ile gösterilmiş. Evet, bu kutulara göreli frekansları koymamız gerekiyor. Peki, bunu nasıl yapacağız? Mesela buraya bu araçların sayısını toplama göre ifade etmek istediğimiz için, bunun için buraya 28 bölü, 28 artı 97, yani 125 yazacağız. Şimdi diğer kutulara gelecek değerleri de aynen bu şekilde yazalım. Buraya 97 bölü 125 ve bu ikisini topladığınızda 1 elde edeceksiniz. Buraya 35 bölü 139 ve buraya da 104 bölü 139 yazmamız gerekiyor. Şimdi sıra geldi hesaplamaya. Evet, burada bir hesap makinemiz var. 28 bölü 125. 0,224. Sıfırdan sonra 2 basamak elde edecek şekilde yuvarlayabildiğimize göre bu 0,22 eder. 97 bölü 125 ise 0,776 ediyor. Yuvarladığımızda 0,78 eder. Ve buraya yazarız. 35 bölü 139, 0,25 etti. Ve son olarak 104 bölü 139 ise, 104 bölü 139 0,748'den 0,75 etti. Cevabı kontrol edelim. Şahane. Doğru yapmışız. Soruya doğru cevap verdik ama ben bazı şeylerin üzerinden geçmek istiyorum. Buraya bakarak, arazi araçlarının %22'sinin ya da 0,22'sinin kaza yaptığını söyleyebiliriz. Aynı şekilde %78'i ya da 0,78'i kaza yapmamış. Spor arabaların ise %25'i kaza yapmış, %75'i kaza yapmamış. Böyle diyebiliriz. Kısacası bu tablo göreli frekansları yüzdeleri verirken, bu tablo sadece soruda verilen durumların sayısını gösteriyor.